Dün İnalan Mahallesi'nde Cumhuriyet Halk Partisine yönelik el ilanları dağıtıldı. Hemen bunun akabinde siz şu an adliyede suç durusunda bulundunuz. Dün itibariyle gelişen olayları aktarabilir misiniz? Tabii ki. Dün itibariyle bir çalışmamız vardı Dikilitaş bölgesinde. Böyle bir haber geldi bize, bir ihbar geldi. Bu ihbar doğrultusunda bizler hemen Küçük Çarşı'da üçgen Park civarına gittik. Orada bir baktık ya araçlarda, duvarlarda ve direklerde el ilanları olduğunu gördük. Terör Örgütleriyle ilgili bağlantı olarak. Tabi bunda ne vardı? E bunda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili suçlamalar vardı. E bizler bu suçlamaları kabul etmiyoruz tabii ki. E bu el ilanları dağıtanları hakkında da bugün savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Millet İttifakı il başkanlarımızla beraber. E ve ibedilikte bunların e, faili meçhul e, olayın e, bu işi kim yaptıysa onların bulunmasını istiyoruz. Tabi kimseyi de töhmet altına bırakmak istemiyoruz. Bizler normalleşmek istiyoruz ve 14 Mayıs günde inşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Çankaya Köşkü'ne çıkartmak istiyoruz. Halkımızın sağduyulu olmasını istiyorum. Vatandaşlarımızın biraz daha sağduyulu olup kontrollerini sağlamaları gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki burada il başkanlarımızla beraber dün bütün çalışmaları yaptık, gerçekleştirdik. Bütün halkımıza da gerekli açıklamaları zaten yapıyoruz. Bugün de dediğim gibi savcılığa suç durumumuzda bulunduk. Ee, şimdi de buradan çıkacağız, tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Efendim, dün gelişen olayla ilgili neler söyleyeceksiniz? Suç tutusunu bulundunuz. Evet, e, maalesef dün gece e, küçük çarşı civarında faal meçul kişiler tarafından 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hanım yönelik çirkin bir e, broşürler bastırılmış. Bunlar e, arabalarda, evlerde, iş yerlerin camlarına falan yapıştırılmış. Dün akşam orada e, biz gerekli açıklamayı, basın açıklamasını yaptık. Bugün de Millet İttifakı il başkanlarıyla beraber e, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. E, maalesef seçime 3-4 gün kala yapılan e, bu saldırılar, ülkeyi 1970'li yıllara sürüklemenin, e, o dönemleri tekrardan yaşatmanın bir e, şeyini doğuracak diye korkuyoruz. E, maalesef yani biliyorsunuz çocuklarımız, gençlerimiz delikanlı, kanı deli akan şeyler kişiler ee, çocuklarımızı gençlerimizi ve millet İttifakı'nın seçmenlerini biz Sukunete davet ediyoruz ee, 14 Mayıs gecesi. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçildiği seçildiğinde 15 Mayıs sabahı yine ülkemize tekrardan güzel günler gelecek. Tekrardan ülkemize baharlar gelecek ve tekrardan bu ülkede beraberliğin, kardeşliğin ne derece güzel olduğunu biz bu millete tekrardan göstereceğiz. Zaten bu Millet ittifakının birleşmesi de bunun en güzel göstergesi. Ben tekrardan buradan Millet İttifakı'na bize gönül veren seçmenlerimize, özellikle gençlerimizi sükunete davet ediyorum. Provokasyonlara gelmemesini rica ediyorum. Zaten az bir gün, az bir gün kaldı, 3-4 gün kaldı seçimlere. İnşallah 4. günün sabahında güzel günlere uyanacağız. Ben teşekkür ederim. Ya dün akşam biz de hep birlikteydik zaten e, yapılan olayın çirkinliğini hep birlikte gördük. E, bugün de burada hep birlikte bütün il başkanları olarak e, suç duyurusunda bulunduk. Yani. İbrahim Başkanım da dediği gibi bütün gençlerimizi sükunete davet ediyorum. Daha demokratik yollarla bunları çözebileceğimizi 3 gün kaldı. Daha sakin bir ortamda seçimi bitirip 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu inşallah ayın 15'inde Cumhurbaşkanımız olarak görmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Uşak İYİ Parti i̇l Başkan Yardımcısı Hazal Aydın, ben öncelikle İTİDA çağrısında bulunarak buraya hukuku işletmek için toplanmış hem bütün meslektaşlarıma hem de il başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bizler son grup toplantısında Genel Başkanımız Meral Akşener'e bir söz verdik. Sözümüzün arkasındayız. Bu tarz eylemler bizi hiçbir şekilde korkutamayacak ve Bahar'ın müjdecileri olarak da gençlerimize sakinliğe davet ediyoruz. Sizlere de katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Dün gece itibariyle terörist başı Abdullah Öcalan'la birlikte partimizi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, İyi Parti'yi, Gelecek Partisi'ni, Demokrat Parti'yi ilişkilendiren belli afişler küçük çarşı mevkiinde ve uşakın muhtelif yerlerinde dağıtılmaya başlanmış. Bizler bu oyuna gelmeyiz. Bu oyuna yapanları da bugün itidalle birlikte uyarıyoruz. Seçime üç gün kaldı. Buradan bu olayları yapanlara şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki hiçbir seçim buradaki arkadaşlarımın saçının bir tanesinden daha kıymetli değil. Bizler 14 Mayıs gecesi tekrar Bahar'ı getirmek üzere birleştik. Bu birleşim bugün güçlü bir ittifaka döndü ve seçim alma eşiğinde inşallah 14 Mayıs gecesi biz Bahar'ı getireceğiz. Herkese teşekkür ediyorum. Çok teşekkür evet Sevinç Hanım neler söylersiniz? Merhaba. Ya evet çok üzgünüz. Bizi destekleyen, desteklemeyen herkese saygımız var. Lütfen iftiralardan, yalandan vazgeçelim. Ben bunu söylüyorum. Gençlerimizi çok seviyoruz ve onları sükunete davet ediyorum. Bizi destekleyen, desteklemeyen herkesi davet ediyorum. Her şey çok güzel olacak. Baharlar gelecek. Ben buna inanıyorum. Teşekkür ederim.